Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir yemek videosuyla karşınızdayız. Önce isterseniz malzemelerimizi tanıtayım. Birer çay kaşığı olmak üzere çörek otu, nane, kırmızı biber, tuz biber, karabiber, kekik. ve kızım? Sen söyle. Karışık baharatımız var. Şunun adı nedir kızım? Kekik, nane, kırmızı biber, karabiber. Kimyon ve çöreğe tuz. Altı tane orta boy soyulmuş patatesimiz. Lor peynirimiz. 250 gram lor peynirimiz. Bir yemek kaşığı salça üzerine üç yemek kaşığı sıvı yağ. Üç tane domates. Dört tane sivri yeşil biber. 2 tane soğan. kuru soğan ve biraz da ekmek kırıntımız var. Evet. Önce patateslerimizi rendeliyoruz. Evet. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Rendelemiş olduğumuz patates de oluşan suları süzeceğiz. Onun için süzme torbasını alıyorum patatesi. Evet. Patatesimizi süzdük. Süzdüğümüz patatesi yoğurma kabına alıyoruz. Diğer malzemelerimizi buluşturacağız. Şimdi soğanımızı, domatesimizi ve biberlerimizi mikserden geçirelim. Önce soğanımızı geçiriyoruz mikserde. Şimdi sıra biberlerimizde. Tadı birbirine karışsın istediğimiz için ayırmıyoruz malzemeleri. Bunu da mikserden geçiriyoruz. <Gülüyor> Domateslerimizi mikserden geçireceğiz. Mikserleme işimiz bitti. Şimdi diğer malzemelerimizle bu malzememizi buluşturacağız. Daha önce bir kenara aldığımız suyunu süzüğümüz patatesimizin üzerine mikserlediğimiz malzemelerimizi boşaltıyoruz. lerimizi üstüne ilave ediyoruz ekmek kırıntımız vardı ilave ediyoruz baharatlarımız vardı tuzla beraber ilave ediyoruz Siz baharat miktarını artırabilirsiniz çeşidine çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz son olarak salça ve yağdan Mürekkep malzememizi katıyoruz. Şimdi bunları bir güzel birbirine karıştırıp yedireceğiz. Yağını az bulmuşsanız çoğaltabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi diğer malzemeleri artırabilir, eksiltebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Bundan sonra yapılacak şey, bunu hafiften yoğurmak olacak. Biz biraz az tadımızdan dolayı yağını artırıyoruz. Dilerseniz siz de artırabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi istiyorsanız azaltabilirsiniz. Bu dayanıklı cam tepsimizi çıkarttık. Önce hafiften bir yağlayacağız. Bazıları üzerine un da gezdiriyor. İsterseniz hafiften un da gezdirebilirsiniz. İsterseniz sadece yağına da yetinebilirsiniz. Terlif size kalmış. Yağladıktan sonra un gezdiriyorlar. Demek istediğim o. O daha deyişik bir lezzet veriyor. Yağladıktan sonra hafiften un gezdireceğiz. Unu gezdirdikten sonra unun fazlalarını alabiliriz. Alırsak daha iyi olur. Bütün malzememizi tepsiye boşaltacağız ve evlerimizde kadayıf tatlısı yaptığımız gibi üstünü bastırarak yerleştireceğiz tepsiye. Tepsimize yerleştirdik. Şimdi önceden ısıttığımız fırına verebiliriz. Fırın süresi ve derece veremiyorum. Çünkü herkesin fırını ve fırının harareti farklı olduğu için zaman ve süre vermek, ısı vermek yanlış olur. Herkes kendi fırınını benden daha iyi bilir. Kendi dilediğince fırına verip pişirebilir. Biz de şimdi fırına veriyoruz. Yemeğimizi fırından çıkarttık pişmiş hali. Yemeğimizi pişmiş hali. Afiyet olsun.